Merhabalar. Evet. Bugün 9 oluşturuz. Eee 26 7'de yayınlamıştık videoyu. Birisi 75'inde yapmıştık ancak bu son satını buraya koymuştuk kutuya. Ben şu şekilde sonra balkona işte balkonda koyduğum yerde duruyor. Dün açmamız gerekiyordu. Dün unuttuk. İşlerimiz vardı. Benim gecenin bir vakti aklıma geldi. ama bir halimiz yoktu. Ve bu sene de anne dedi, beraber bakacaktık dedi, hani videoya çekerek açacaktık dedi, hep birlikte görecektik dedi, bakmayalım şimdi dedi, çok böyle merak ettim dün gece, bu şey ne halde diye ee, paket böyle, şuralarını falan da hep şey yaptım, bantladım, şöyle, çıkartalım bakalım tenceremizden yumuşakta bir yanımda yetmeyecek. Ben şunu şöyle aşağıya alayım. Ay bir de derece getireceğim. İçinin sıcaklığını da merak ediyorum e, Mutfağımız Senin Klima çalışıyor. E, kaç derece yazıyor orada? Bizim derecemizde de bulsa şurada. Bak hemen. Yani 26 derece mutfağı. Merak ettim. E, bu da 28 derece. 2 derece bak varmış. Birinci battaniyenin üstünden. Evet bu ikinci battaniyemiz. Ova üstünde bir de havlumuz var. <gülüyor> <gülüyor> kat kat soğan gibi paketledim. Bu da işte sizinle birlikte şey yaptığımız ve tenceremiz de buradan ayıp bana sıcak geliyor hala. 30 derece oldu. Ova. İyi. Yes. Ay çok güzel. Harika. Tada! <gülüyor> Gel. Gel bakalım buraya. Ve buyurun ya şu an ne kadar keyifli olduğunu anlamanıza imkan yok işte bu pişirme şeyinden e, hep e, üşeniyordum doğrusu yani dehşet keyifliyim yani Suratından da anlaşılıyordur herhalde ve şu sabun pastamız şöyle gayet güzel her tarafı jelleşmiş Şimdi ne yapacağız? Bu benim yemek tenceremdi. Öncelikle Şunu yapacağım Şöyle minik bir kaba Bir dahaki e, Sabun yapımında Yine kullanmak üzere Potasyum karbonat yerine kullanmak için Bir dakika şunu ayak ayarlarını yapmamız lazım Kullanmak için e, Şey ayıracağım sabun pastası ayıracağım. Hiç e, diyeceksiniz ki Cansu an bir şeyine bakmıyor musunuz? pH'ına. Sonra tamam. pH'ı dert değil. Zaten %3 kostik fazlamız var yani. Tamam. 2 tane 10 gramı da şu şekilde dip frize atıp bırakıyorum. 2 seferlik bu miktarda gene sabun yapmak istediğimde sabunlaşmamın başlayacak miktarlar hazır. Bunu bu yere iki kenara ayırdık. Şimdi burada zaten fazla suyum varmış. Suyun, var. suyun fazlaydı şurada. Bu tenceremi buraya alıyorum. Sulandırma da yapacağım. Hepsini de sulandıracağım. Ve bir kilo 808 gram 2 kiloya yakın tenceremiz varmış. Sabun pastamı. Buraya aktaracağım, sulandırmayı burada yapacağım. Güzelce seyireceğim bu tencereyi. Ne kadar sabun pastam var? Bir onu görelim. Şöyle. E, bizim gene bir şey pil sıkıntımız var. Buraya ben aktarıyorum. Kapat kapatıyoruz. Aktarınca tekrar açalım. Pilimizi idare edip kullanalım. Ne yaptım Tamam. Evet, e, bir kilo 110 gram 1110 gram şeyim var. Ee, sabun hamurum var hepsini sulandıracağım sonra da çünkü şeye bakacağız PH'ne falan bakacağız penceremizi de şöyle güzelce sıyırdık o zaman bunun üzerine 1 kilo 110 gram şey ekleyeceğim su ekleyeceğim bu pencereye saf su ekliyorum Bu arada Bunlar benim haf sularım 1 kilo 110 grane ek ekleyecektim 9 gram 10 gram fazla mı oldu problem değil şimdi e, bu e, kasmadan yormadan elektrikli ocağa ihtiyaç duymadan yaptığım sabun olduğu için şöyle Biraz ısıtacağım tenceremi ve suyumu ve ben bunu eriteceğim diye bunun başı, şey yapmayacağım başında beklemeyeceğim şöyle küçük parçalara ayıracağım sabunumu suyun içerisinde tenceremi ısıtacağım kapağını kapatacağım şu baktarniyelerden bir iki tanesini altın üstüne saracağım bohça yapacağım yoğurt tenceresi gibi bu tencere çünkü o şeye girmiyor maalesef soğuk zincir kabına ve bırakacağım çözülür bu kendi kendine yani bir gece yarına kadar yarın gene bu saatlere kadar dursun bu böyle duracak içerisinde ve çözülmesini istiyorum savunum çözüldükten sonra pH testini yapacağız neden şimdi yapmıyorum çünkü sulandırdığımız zaman da sabunun pH'i bir miktar düşüyor. Yani bir sulansın. En son halinde görelim. Ne kadar pH fazlamız var ve ne kadar eklememiz gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? O yüzden. hani Bu, bu sabun pastasına yapmanın bir mantığı yok. Tabi şeye ile kıyaslarsak e, zeytinyağı sabunun pastasıyla kıyaslarsak daha sert ama içerisinde ne kadar ben şey kullanmıştım bunun bir saniye %33 insan cevizli var yani sertlik oranı Soğuk yapacağımızda çalıştırdığımızda bu arap sabununun sertlik oranı 38. Ben bunu sıcak yöntem pişirmiş olsaydım her zaman diğer türlü yaptığım gibi elektrik ocağında bu daha sert bir pasta olurdu. Bu kadar yumuşak olmazdı. Şu anda çünkü böyle gayet rahat ayırabiliyorum bunları küçük parçalara suyun içerisinde. İşte bu fazla suyun marifeti böyle yumuşak olması fazla suyla salınlaşmayı yapmış olmamız ve de ee, güzelce sarıp sarmalayıp herhangi bir su kaybı da yaşamadık. Buharlaşma da yaşamadık. Ee, sabunun kendi ağırlığı kadar da tekrar su koydum. Koku da kullanacağım. Şimdi bir sürü sorular var aklımda benim bunu böyle yaptık. Şimdi yapılacak aslında denenecek bir sürü şey var. Ee, onları da <gülüyor> Hep birlikte öğreniyoruz adına. Sizlerin denemelerinizden edindiğiniz tecrübeleri de e, rica ediyorum e, bu yöntemi denediğinizde. Farklı malzemeyi veya farklı bir e, tekniği denediğinizde altına yorumlara girerseniz hep birlikte öğreniyor oluruz. E, çok güzel olur. Yani bu kanal böyle bir yer olsun rica ediyorum. E, mesela nedir? Şimdi ben e, bunu şey yaparken e, CMC'yi merak ediyorum demiştim. Cmc yani karboksimetil selloz kullanacağım kalınlaştırırken. Bir de ben çok kıvamlı sıvı sabun sevmiyorum. E, sulandıktan sonra sıvımızın rengini göreceğiz. Hafif sarımsı olacak. Nasıl renklendirilir? Renklendirirken neleri kullanabiliriz? 1. E, Cmc'nin haricinde kansam gamla veya e, boraksla hem şeyi e, nötrleştirmeyi hem de kıvamlaştırmayı denerseniz. Lütfen o tecrübelerinizi paylaşın e, yorumlarda aşağıda bizlerle Yani ben de öğreneyim siz de öğrenin e, kanalı takip edenler de öğrensin Çünkü kimsecikler sıvı sabun adına böyle şeyler paylaşmıyor Yani e, insanlar helak oldu bir kalıp sabunu aldım 5 litre suda erittim harika da sıvı sabunum oldu videolarından bu memlekette millet perişan oldu yani olmuyor ama işte şunu yaptığınız zaman oldukça zahmetsiz yani karıştırdık bir araya getirdik ve sakladık 15 gün. Şimdi gene e, suyunu koyduk tarttık suyunu koyduk tencereyi suyu ısıtıyoruz. Köpürtmemeye çalışarak böyle de küçük de parçalara ayırıyorum. Erimesi kolaylaşsın diye bir kenarda bırakacağım. Yani böyle hani bir 15 dakika 20 dakika çalış e, koy bir kenarda bırak tarzında herhalde bir... E, bir ayda falan e, sıvı sabun yapıyor olacağız neden bir ay diyorum şimdi bunu bu şekilde çözdürüp e, şeylerimize koyduktan sonra hani kabımıza e, aldıktan sonra bir kere netliğini test etmemiz gerekiyor netliği görmemiz lazım e, sıvı sabunun netliği sıvı sabun sıcakken belli olmaz sıcakken gayet pırıl pırıl net bir şekilde sabun size e, gözükür olmuş gibi gözükür ama soğuduğu zaman e, bulanıklaşma olur o yüzden e, soğuması gerekiyor. Bir bir de bu gene kitapta e, ilk videoda size e, gösterdiğim kitaptaki hanımefendi der ki bunu sulandırıp bitmiş ürününüzü e, şeylere koyduktan sonra kavanozlarınıza veya işte sıvı sabun pompalarınıza da koyduktan sonra iki hafta dinlendirin diyor. Koyun bir kenarda dinlensin diyor. Ee, şeyler hani sonrasında eklediğimiz Çünkü şimdi biz buna işte karboksimetil seliloz ekleyeceğiz bir ekleyeceğiz esans ekleyeceğiz e, strikatit ekleyeceğiz nötrleştirmek için falan e, son halini iki hafta dinlendikten sonra bir bu bütün bu malzemelerin birbiriyle tanışmasını sağlamak adına ve alışmasını sağlamak adına iki hafta dinlendirmeniz gerekiyor Ondan sonra hani Sıvı sabunuzu kullanın, satışa çıkarın veya eşinize, dostunuza hediye edin. Der. Şimdi bu sıvı sabunda şöyle bir güzel bir durum var. Mesela esas denemeleri yaptık soğuk yöntem sıvı sabun şey için, sabun için. Orada fitilat içeren veya işte alkol içeren şeyleri, esansları şeyde kullanamıyoruz. Soğuk yöntem sabunda kullanamıyoruz. Ancak bu sabunda böyle bir sıkıntımız yok bu sabunda sabunlaşma işlemi bitmiş olduğu için istediğiniz şeyi esası kullanabilirsiniz İlla fitilatsız veya alkolsüz sabun olması gerekmiyor alkol içeren şeylerinizi de kullanabilirsiniz Esanslarınızı, parfümlerinizi de kullanabilirsiniz. Hatta çok istiyorsanız, her zaman kullandığınız bir parfümünüz varsa, kıyarsanız o parfümü sabunun içine dökmeyi, bir miktar, işte sabununuz da parfümünüz de aynı kokar el sın sabununuz, onu falan da katabilirsiniz. Bundan sonrası herkesin yaratıcılığına ve kişiselleştirmesine kalmış bir şey ama ben mutluyum yani gerçekten mutluyum çünkü üç saat dört saat karıştırıp ocakta şey pişirmek sıvı sabun pişirmek hiç beni cezbetmiyordu çok zor geliyordu ee, sıvı sabun pompalarına çok gıcığım hepsini ithal ediyoruz diye o ayrı mesela ama bu kadar basit bir şekilde sıvı sabun yapıyor olduktan sonra mesela küçük böyle 15-20 mililitrelik minik minik çantalarımızı attığımız şeylerimiz var ya kolonya şişelerimiz var ya öyle bir şişenin içerisinde bir lokma sıvı sabunumuzu da atıp çantanıza atabilirsiniz daha yapacak çok şey var şimdi bunu hallettik o zaman bunun ardından kendi adıma benim doğru yolda mıyım mi görmek adına bu benim için önemli yani bir mantık kuruyorum kurduğum mantık doğru işliyor mu işlemiyor mu görmemi sağladı bu benim Pandemi ortamında yanımızda sabunumuzu taşımak adına ama kilitli poşetteki küçük sabun parçalarından kolonya şişesindeki sıvı sabun parçaları, sıvı sabuna ben en azından upgrade ettim kendimi mutluyum o yüzden şöyle ısıttım bakın karıştırdıkça köpürmeye başlıyor köpürtmemize gerek yok biraz daha bölsem mi diye bakıyorum erime var mı Aslında erimeye de başladılar yani şöyle kaç derece yaptım ben burayı bakalım 57 derece biraz daha ısınsın. şöyle bir yetmişleri görelim yetmişleri görelim Ondan sonra altını kapatalım kapağını kapatalım sarıp sarmalayalım şurada taburen var onun üstüne bırakayım yarın Devam edelim. Ne kullanacağım? Onları da söyleyeyim. Reçeteyi bir daha söyleyeyim. Videonun arkasına koyacağım demiştim. Son bölümde eksik yazmışım. Bütün malzemeleri söyleyememişim. Hem söyleyeyim hem tekrar bu videonun arkasına da tek şeyleri koyacağım. Bütün malzemeleri koyacağım. Ee, toplam yağ ağırlığımın %70'i kadar su kullandım ben bu reçetede. Normalde 35-38 kullanıyoruz. Ee, zeytinyağı e, pamuk yağı, e, Hindistan cevizi yağı, pamuk yağı ve Hint yağı kullandım. Reçetede sadece dört tane yağ var. Aslında olabilecek en ekonomikte sıvı sabun reçetesi oldu diye düşünüyorum. Gliserin e, kullanacağım çözüldükten sonra. E, pH testini yapacağım. Nötralize etmek için e, sitrik asit solüsyonu da kullanabiliriz. Ben hazırlamıştım buraya bu yüzde ıı, sitrik asit solüsyonu ve ıı, karboksimetil seliloz kullanacağım şimdi bu malzemeyi nasıl susam dışarı çıkmak istiyor bu malzemeyi ne kadar kullanacağıma dair çok bir fikrim yok ee, yemeklerde yani gıdalarda kullanılan bir ürün onlarda araştırdım Tabi şimdi farklı ama gene suya kıvam vereceğiz. İşte, esas kullanacağım dedim. Parfüm kullanacağım. Uçucu yağ değil. Onu %3 oranında kullanmayı düşünüyorum. Yani güzel eriyor. Erimesi güzel. O yüzden erimecek diye bir yok. Bunun eriyeceğini düşünüyorum. Yani şeyden hatta zeytinyağı, kastil sabun şeyini eritmek. inanın bunu eritmekten daha zahmetli. O bir değişik ediyor. Sulandırmak. Anneciğim pilimiz yeterli mi? Hı hı. Tamam. Ve de şöyle bir alkol sütüne de bakalım. Rengini de görelim. Saf suyun içinde eriyen 15 günde kendi kendine tencerede olan. Ay çok mutluyum. Ben bunu habire söylüyorum. Bugünkü sevincim mutluluğum. Yarın hatta bir hafta 10 gün idare eder bu beni. Acayip keyifliyim. Ee, şey, sıvı sabunlarımız, sıvı sabun pastalarımız eriyecekler. Yarın tekrar görüşmek üzere, sevgiler, saygılar. Evet, şunu da gösterelim. 70 dereceye ısıttım şey, sabunumu. Çok keyifliydim, böyle birazcık daha oyalandım başında. Şöyle şu halde. Aa, oh, can kaçırmayın. Altına havlu koydum tencere, şu battaniyenin e, Pufidik yani şeylerine zarar vermesin tencerenin tabanının sıcağı diye. Ve şu şekilde bir adet bohça yaptım. Oba! En son bir de üzerine kırmızı mavi iyi giderdi. <gülüyor> Kutudan çıkmıştı bu zaten. Şunu da şöyle bırakıyorum. Yarın bakıyoruz.